Rüyada yaşlı birini görmek veya ihtiyar bir insan ile karşılaşmak, konuşmak uzun ömre işaret eder. Gördüğünüz kişi beyaz sakallıysa güzel ve mutlu günler göreceğinize, siyah renkli ise önündeki günlerin çok zor geçeceğine, kır sakallıysa renkli, bazen üzüntülü, kederli ve sıkıntılı, bazen neşeli, keyifli ve mutlu günler geçireceğinize işaret eder. Rüyada ihtiyar bir kimsenin evine girer ve selam verip yaklaşır veya ihtiyar bir kimsenin arkasından yürürseniz, kişinin beklediği kısmete erişeceğine işarettir. Kendisini genç olduğu halde rüyada çok ihtiyar görmek, dinde iyileşmeye, kadrinin artmasına, şerefinin fazlalaşacağına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek, rüyanın aksine işaret eder. Rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık çaktığını görmek, bu kişinin büyük bir memur olacağına işarettir. Rüyada yaşlı birinden bir hikaye dinlediğinizi görmek, başınızdan büyük bir macera geçeceğinize, ya da bir sebepten dolayı bazı kimselerle kavga ederek onlarla mahkemelik olacağınıza işaret eder. Rüyada çok yaşlı bir kimseyi görmek, nimetle, mutlulukla ve uzun bir ömürle yorumlanır. Rüyada yaşlanıp emekli olduğunuzu görmek, işinize başarıyla daha çok devam edeceğinize, sağlığınızın doktora muhtaç etmeyecek bir şekilde devam edeceğinize işaret eder. Rüyada yaşlı kadın görmek, acizliğe, elden çıkacak mala, Üzüntüye, kedere, ahirete işaret eder. Tanınmayan yaşlı bir kadın kıtlık bir zamana işarettir. Rüyada yaşlı bir kadının kendi evine girdiğini gören kimseye dünya malı kolaylaşır. Evinden yaşlı adam çıktığını gören kimsenin, pardon, evinden yaşlı kadın çıktığını gören kimsenin dünya malı zor duruma girer. Rüyasında yaşlı kadın gören kimse uzun ömür işaret eder. Yaşlı ve çirkin bir ebe görmek rüya sahibinin çok zeki çocuklara sahip olacağına işaret eder. Rüyada yaşlı kadını öptüğünü gören kimse, söylediği bir sözden dolayı başkasından özür diler. Bir yaşlı kadının kendisine göz kırptığını görmek, dünyanın kendisine güleceğine, kendisinin bir yaşlı kadına göz kırptığını görmek, dünyaya bağlı olduğunu işaret eder. Yaşlı bir kadının kendisine doğru geldiğini gören kimse, kolay elde edilecek dünya manına kavuşur. Rüyada görülen çirkin ve yaşlı bir kadının uzaklaştığını gören kimse, fakir düşer ve ahiret hayatına yönelmeyi işaret eder. Rüyada yaşlı bir adam ile karşılaştığınızı görmek kedere ve üzüntüye düşeceğinize işaret eder. Saçlarına kır düşmüş yaşlı bir erkek görmek bol ve helal bir malı işaret eder. Yakışıklı bir yaşlı adam görmek iyi ve kısmetli işlere ihtiyaçların giderileceğine işaret eder. Tanınmamış ihtiyar bir adamı görmek eline bir şey geçeceğine işaret eder. Rüya sahibinin herhangi bir amacına ulaşacağına bu rüya işaret eder. Sakalında hiç siyah kalmayıp beyaz sakallı bir yaşlı adamı görmek, daha az berekete işaret eder. Rüyada suratı asık ve somutkan yaşlı bir kadın üzüntü, keder ve sıkıntıya işaret eder. Yaşlı kadının yüzü gülüyor ve mutluysa tam tersi olarak yorumlanır ve hayra işaret eder. Rüyada yaşlı adamla evlenmek veya saçları beyazlamış ihtiyar biriyle evlendiğini gören kimse, o kişinin kıymeti, değeri, isminin anlamı ve güzelliği doğrultusunda nimet ve güceleşeceğine işaret eder. Aynı rüyanın tersi kadınlar için de geçerlidir. Kendisinden büyük biriyle evlendiğini, kimsenin düğünde bulunmadığını görmek hastalığa işaret eder. Rüyasında ihtiyar bir kadınla evlendiğini görmek her konuda hayra işaret eder. Kendisinden büyük yaşlı bir kadınla evlenmek istediğini görmek çok büyük zenginliğe işaret eder. Rüyada yaşlı bir kimseye yardım etmek veya ihtiyarın elini öpmek mutlu bir aile hayatınız olacağına işaret eder. Rüyada dede görmek iş ve meslek ile ilişkilidir. Rüyanızda dede görmek ve o dedeyle güzel zaman geçirmek yine hayatınızda güzel gelişmelerin olacağına işarettir. Yaşlı dededen masal dinlediğinizi görmek iki kişi arasındaki bir anlaşmazlıkta haksız hattıyı ayırmak için ara bulan bir kimse olacağı anlamına gelir. Rüyada kendisinin dede olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve şansı açık olur. Rüyada dedesinin öldüğünü gören kimsenin çalışma isteği sona erer. Rüyada dede görmek büyüklerinizden birinin size yaptığı bir söze uymadığınız için onu kırmış olduğunuzu işaret eder. Rüyada yaşlı birini genç görmek veya tam tersi genç bir kimseyi rüyada yaşlı görmek zayıflığı işaret eder. Rüyada yaşlı olduğunuz halde gençleşmiş olduğunuzu görmek sağlıklı ve uzun ömür yaşayacağınıza ve birçok işlerinizi kolaylıkla başaracağınıza işaret eder arkadaşlar.